Arkadaşlar merhaba, daha önceki videolarımızda talep elastikiyetinden bahsetmiştik. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir, arz elastikiyeti de var mı? Tabii ki var. Fiyatlardaki yüzdesel değişimle bağlantılı olarak arz edilen miktarda görülen yüzdesel değişim üzerinde düşünelim. Örneğin limonata sattığımız bir masamız olsun, fiyatı bu eksende, miktarı ise bu eksende gösterelim. Diyelim ki arz eğrimizde böyle olsun. Doğal olarak fiyat ne kadar yüksek olursa arzınızı o kadar artırırsınız. Diyelim ki fiyat 1 lirayken haftada 10 litre satıyorsunuz. Yani haftalık arz 10 litre. Eğer fiyat 2 liraya yükselirse arz edilen miktar haftada 16 litreye yükseliyor. Buradaki bölüm için arz elastikiyetine ilişkin olarak ne söyleyebiliriz? Şimdi ona bakalım. Arz elastikiyetini nasıl hesapladığımızı tahmin edebilirsiniz. Arz edilen miktardaki yüzdelik değişim bölü, fiyattaki yüzdelik değişimdir. Söylediğimiz gibi değişim derken yüzde olarak değişimden bahsediyoruz. Şimdi, fiyattaki yüzde değişim ne kadar? Örneğimizde, litre başına fiyat 1 liradan 2 liraya yükseldi. Burada 1 lira yukarı gittik. Başlangıç noktamızı 1 olarak baz almıyoruz. Normalde yüzde değişimi hesaplarken 1'i başlangıç noktası alırız, ancak biz 1'den 2'ye veya 2'den 1'e de gitsek aynı oranın olmasını istiyoruz. Elastikiyeti düşünürken bunların ikisinin orta noktasını alıyoruz. 1 artı 2 eşittir 3 diyoruz ve 3 bölü 2 eşittir 1.5 Yani burası 1 bölü 1.5 lira diyeceğiz. 1.5'un bunların tam ortası olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü 1.50 yaklaşık olarak %67 eder. Orta noktayı baz olarak alıyoruz. Arz edilen miktardaki yüzdesel değişime bakalım şimdi. 10'dan 16'ya yükseldik, yani 10 ve 16'nın orta noktasından 6 birim yükseldik 10 artı 16 eşittir 26 yapar 26'ı 2'ye bölersek 13 yapar, yani 6 bölü 13 Dilerseniz hesap makinemizi alıp hesaplayalım 6 bölü 13 eşittir yüzde 46, evet burası da yüzde 46 Hesaplamamıza göre fiyatta yüzde 67 artış olduğunda arz edilen miktar yüzde 46 yükselmiş. Bu durumda arz elastikiyeti yüzde 46 bölü yüzde 67 olacak. Yani birden küçük. Hesap makinemizi kullanarak bölelim. Yüzde 46 bölü yüzde 67 işlemin sonucunu sıfır tam yüzde 69 olarak görüyoruz. Arz edilen miktardaki yüzdesel değişim, fiyattaki yüzdesel değişimden daha az. Şimdi arz elastikiyetine ilişkin değişik senaryolar düşünelim. Arz elastik olmayabilir, başka bir deyişle inelastik olabilir. Bu durumu örnek olarak kendimi vereyim. Bu videoları yapmayı seviyorum ve her gün aynı sayıda video yapıyorum. Bu videoları yaptığım için bana para verilmese de veya çok az para verilse de, her gün aynı sayıda video yapıyorum. Bana video başına bir sürü para ödeseniz de aynı sayıda video yapacağım. Yani hazırladığım video sayısı fiyattan bağımsız. Burada bir günde yapılan video sayısı burada da video başına kazanç olsun. Diyelim ki her gün 3 tane video yapıyorum bu durumda. Elastik olmayan arz eğrisinden bahsediyor oluruz ve arz edilen miktar fiyattan etkilenmiyor. Şimdi de başka bir senaryo düşünelim. Diyelim ki siz bir çiftçisiniz ve iki tane ürün ekebiliyorsunuz. Mısır veya buğday yetiştirebiliyorsunuz. Bu ürünlerin sizin için maliyeti aynı ve kolayca bunun yerine onu üretebiliyorsunuz. Diyelim ki buğday fiyatı 10 lira, 2000 kilo üretebiliyorum Mısır'da burada olsun 10 lira ve 2000 kilo üretebiliyorum Gerçek fiyatlar bunlar mı bilmiyorum ama hesaplamada kolaylık olması için örnekte bu fiyatları veriyorum Şimdi grafikte de işaretleyelim bunları Diyelim ki Mısır'ın piyasadaki fiyatı yükselirse Örneğin kilo başına 10,5 lira olursa üretimimi buğdaydan mısıra kaydırırım. Bu sıfır olur, bunun üretimi ise 4000 kiloya yükselir. Benzer şekilde eğer mısır fiyatı 9,95 liraya düşerse mısır üretmem ve bütün üretimi buğdaya kaydırırım. Eğrinin yatay hale geldiğini görüyorsunuz, fiyattaki çok küçük yüzdelik değişimler bile, arz edilen miktarda büyük yüzdesel değişimlere sebep oluyor. Bu, mükemmel elastikiyete yaklaşıyor. Birim elastikiyet içinse, bunun gibi bir çizgi görürüz. Bu çizginin yukarı eğimli olmasının sebebi ise, fiyattaki değişimle arz edilen miktardaki değişimin birbiriyle oranlı gitmesi. Miktardaki değişimin yüzdesi ile fiyattaki değişim yüzdesi aynı olacak. Fiyat yükselirse arz da aynı oranda yükseliyor. Fiyat küçükse arz da küçük, fiyat büyükse arz da büyük. Yani bu adımlar aynı yüzde değere sahip. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.